Selamun aleyküm, merhabalar sevgili kardeşlerim. Ee, Ramazan inşallah hayırlarla, afiyetler getirerek devam ediyor. Bu Ramazan ortasına doğru ilerlediğimiz günlerde negatif enerji ile ilgili e, açıklama, sebep, sonuç ve çözüm içeren bir çalışma yapalım diye düşündük. Bu sebeple konuyu yukarıdan aşağıya negatif enerji ile ilgili maruz kaldığımız negatif enerji ve bizi engelleyen diğer enerjilerle ilgili kısa net açıklamalar yaparak neyin ne olduğunu anlatmak yoluyla akabinde de ne şekilde çözümler bulabilirim şeklinde bir video inşallah hazırlayacağız. İnşallah faydalı olur. Şimdi kardeşler başımızın belası bu musibetler üstümüze gelen belalar bunlar öncelikle hatayı kendimizde arayarak başlayalım. Biz bir şeyi eksik ve yanlış yaptıysak bazı şeyler Zuhur etmeye başlıyor. Bunun tabii tek koşulu bizim eksik ya da yanlış e, yapmamız olarak da değerlendirilemez. Atalarımızın da eksik ya da yanlış yaptığı unsurlar da bizlere bu tür enerjilerin değmesine, dokunmasına ve bazen de yapışmasına yani tasallutuna yani musallatına da sebep oluyor. Şimdi bu enerjileri kategorize edersek, basitçe e, sınıflandırmaya çalışırsak, bu enerjiler insandan insana olan negatif enerjiler. İnsandan insana olan en büyük negatif enerji akışı nazar, fesat, kin, nefret, çekememezlik gibi bu alt enerji grubuna e, ait e, enerji akışı diyelim. Nazar çok kuvvetli bir enerji akışı. Bu insandan insana akıyor. İnsandan insana akan ve diğer tarafa karşı tarafta da eğer bununla ilgili bir koruma zırhında bir boşluk varsa ki insanlığın çoğunda bu boşluk maalesef var. Şu anda avuralar hep yırtık delik durumda. Manevi enerji alanıyla ilgili çok dikkat çalışmalar yapılmadığı için maalesef iman kuvveti de zayıfladığı için inançlarla ilgili sorun olduğu için aynı zamanda manevi bir koruma manevi korumalarımız çöktüğü için bu enerjilere çok çabuk maruz kalıyoruz. Maruz kalan taraf zayıfladığı için diğer taraf da nefsi enerjisi kuvvetlendiği için daha kuvvetle saldırıyor. Nefsi enerjisi, nefsi tarafı ne kadar kuvvetliyse nazarı da o kadar kuvvetli oluyor. İnsandan insana bu şekilde geçişler oluyor ve bu enerji nüfuz ediyor vücuduna. Bu birincisi. İkincisi, önemli bir ve çok az konuşulan bir mevzu, herhangi bir ruhsal varlıktan olan bir atak. Maalesef Araf'ta kalmış, sıkışmış pek çok ruhsal varlık var. Değişik dinlere sahip, değişik yapılardan gelen ve değişik zaman dilimlerinden de gelen. Araf'ta sıkışmış kalmış, çıkışını yapamıyor. Bizim kabir azabı dediğimiz... Hadisenin tam göbeğinde bulunan ruhsal varlıklardan olan ataklar oluyor insana karşı. Bu ikincisi. Üçüncüsü cin aleminden. Cin aleminin kufar tarafından, inanmayan tarafından yine insana karşı ataklar oluyor. Bunlar o alemin kendisi tarafından direkt yapılan ataklar. Yine bizim yaptığımız hatalarla ya da onların alanına girmemizle ya da boşluk vermemizle hazır beklemekte olanları da mevcut. Buradan gelen ataklar. Bir de özellikle yönlendirilen cinerminin yönlendiren bunlar nedir bu hususlar da büyü sihir efendime söyleyeyim oturup insanların kendi başlarına yaptıkları beddualar dualar ve yaptıkları yine büyük kötü niyetli dualarla ve onlarla yapılan ittifaklar neticesinde diğer insanlara karşı Diğer insanlara karşı yönlendirdikleri negatif, efendimi söyleyeyim, e, aktarımlar. Bunlar da cinlerden insanlara olan aktarımlar olarak sınıflandırabiliriz bu üçüncüsünü. Burada genel boyutta e, yo yoğunluklu olan, en çok insandan insana olan, sonra ikinci sırada bulunan cinden insana olan ataklar. Arkadaşlar, burada e, dereceleri yine bunun çok çok yüksek değil. E, dördüncü grup, şeytandan insana olan ataklar. Şeytanın, şeytan, eûzübillah şeytan şeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim diye giriyoruz. Şeytandan Allah'a sığınıyoruz. Şeytanın kendi çocukları yakını ve şeytan soyundan gelen yine çok kuvvetli e, varlıklar, e, tasallut ediyor insana. Musallat oluyorlar. Burada da yine tabii öncelikle kendi hatalarımız, yaptığımız, işlediğimiz günahlar ya da hatalarımızdan nakil olanlar da var. Burası işin en zorlu kısmı. Çünkü şeytanın avanesinin en tepesiyle savaşmak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi bu derecelerde alınan, şeytandan, cinden, ruhsal varlıklardan ya da insandan geçen bize geçen bu negatif blokaj bizim başımızın derdi. Olayın farkına varmazsak zaten olayın içinde ve bu karanlık alemin içine girip burada kayboluyoruz. E, yolumuzu kaybedip mukadderi çizgimizin dışına çıkıp ki parantez açıyorum e, bu saldırıların sebebi tamamen senin mukadderi çizginin dışına çıkıp e, Adem Aleyhisselam'la şeytandan beri gelen savaşta bu savaşa karşı mağlup durumda devam etmem ve sonunda mağlup olman. Karşı tarafın arzusu bu. Bu yüzden bu bütün faktörleri e, kullanır durumda. Bu zayıflık halindeyken bu zayıflıktan çıkıp kendini tekrar toparlayıp tekrar ruhsal enerjisine bürünüp tekrar mukadderi çizgisine ulaşması gerekiyor ki maalesef e, arkadaşlar pek çoğu bunu başaramıyor. Yolda maalesef e, zayiat büyük oluyor. Şimdi bunlarla ilgili dünyada her noktada bunlarla ilgili çalışmalar ve uğraşılar devam ediyor. Bu sadece bizim Türkiye, Orta Doğu gerçeği değil. Sadece Müslüman alemlerin de değil. Bütün dünyada bu problemler devam ediyor. En çok gözle görünlerini bu cin ve şeytandan insana musallat olan bu enerjilerin temizlenmesiyle ilgili Eksorsizm denen uygulamalar, Hristiyan aleminde çok yoğun olarak bu uygulamalar yapılıyor. Afrika'da kendi kültürlerine göre bu temizlik işlemlerini yapmaya çalışıyorlar. Güney Amerika'da, Brezilya, Arjantin, Şili, Uruguay bölgeleri, oralarda değişik yine Amazon geleneklerine göre çalışmalar var. Efendime söyleyeyim, bizde de ee, bu tür tasallut halleri olduğu ya da bu tür etkiler olduğu zaman değişik uygulamalar var Ortada, Orta Doğu coğrafyasında. Bizdeki uygulamalar e, ağırlıklı olarak RUKYA uygulamaları, RUKYA ile ilgili temizlik yapma çalışmaları vesaire. Şimdi biz bununla ilgili bir belgesel tadında bir şey hazırlıyoruz. Şu anda inşallah önümüzdeki günlerde e, bu çalışmalar tamamlanacak. Bununla ilgili geniş detay vereceğiz. Bütün dünyada bu konuyla ilgili neler yapılıyor nedir? En başarılı kim? Başarı e, oranının yüksek olması için neler yapılması gerekir? Bunları detaylar kazırıyoruz ama ön bilgi mahiyetinde de öncelikle kendi kanalımızda, belki bunu televizyonda paylaşacağız bilmiyorum şu anda. Kendi kanalımızdan bunlarla ilgili kolay ve pratik yollar nelerdir? E, bunları açıklamaya çalışacağız. Tabii kolay ve pratik derken bu iş hiç kolay bir iş değil. Bir kere onu baştan bilelim. Bir nazarın temizlenmesi bile, bir nazar aldınız günlerce süren okumalarla veya değişik ritüellerle ancak atabiliyorsunuz. Bunu hepiniz yaşıyorsunuz. Kinle, fesatla gelen bu bed duyguları temizlemek için çok ne kadar mücadele ettiğinizi biliyoruz. Bize ulaşan binlerce mesaj var. Biz de buna göre dönmeye çalışıyoruz. Burada çok büyük bir sıkıntı var. Dünya insanının diğer alemle Şeytanın avanesiyle yapmış olduğu savaş ve kendi içinde şeytanlaşmış insanlarla ve cinli taraftan gelen problemlerle şu an yoğrulmuş durumda, fitne ve fesatın içine düşmüş durumdayız. Bunu tekrarlarla anlatmaya çalıştık. Şimdi bu çalışmalar yapılırken bu işler ilerlemiş ve insan... Tasalluta uğramış, musallata uğramış, yapışmış enerjilerle uğraşıyor ama farkında değil. Bunlarla ilgili uyandırmaya çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. İşleriniz sürekli ters gidiyorsa, vücudunuzda sürekli problemler varsa, boyun bel bölgesinde, sırtınızda sıkıntılar varsa, kaval kemiklerinizde dalgalanma, karıncalanma enerjisi varsa, vücudunuzda bazı enerjiden gezdiğini düşünüyorsanız, efendime söyleyeyim, kısmetiniz, nasibiniz... Ba gözünüz kapandıysa bir takım sıkıntılar var üzerinizde diye tekrar tekrar anlatmaya çalışıyoruz. Burada bunu tekrar anlatmayacağım. Bunun farkında iseniz ondan sonra neler yapılacak? Biz sorularla günde 40-50 soruya cevap vererek şunları şunları yapın diye ulaşmaya çalışıyoruz ama sadece Belli bir takım dualarla ya da uygulamalarla bazen bu işin üstesinden gelmek çok çok zor oluyor. Şimdi ruke çalışmalarını bilen ve araştıran arkadaşlar varsa ruke çalışması Kur'an şifadır. ruke ile birlikte şifa verilmeye çalışır, tasavvut halinin çözülmesine çalışır ama bazı çalışmalar aylarca sürebiliyor, çok dirençli yapılarla karşılaşılabiliyor ve bizim maalesef e, rukyacılarımızla ilgili çok üst bir bilinç e, seviyemiz yok Türkiye'de. Orta Doğu'da da böyle diğer Arap ülkelerinde de böyle. E, bu işte uğraşan e, her e, hoca diyelim ya da bu işi yapan e, destek olan her kimse kendi metotlarıyla birlikte bir deneme yanılma çalışmasıyla beraber bu işi yapabildiğini iddia ediyor. Ama bizim gözlemlediğimiz kadarıyla bir süre rahatlama akabinde tekrar gelen ve devam eden problem halleri görüyoruz. Aynı haller bizle birlikte batı toplumlarında da, keza Doğu'da da, Hint ve Çin bölgesinde, Uzak Doğu'da da aynı şekilde temizlenir gibi görünüp tekrar ediyor. Çünkü temizlenme işleminin tamamlanması demek aslında... Bu temizlik yapıldıktan sonra o insanın, o probleme uğramış insanın tam olarak Allah yoluna geçip tam olarak temiz ve günahsız ve kabını dolu olarak yaşamasına bağlı. Yani siz ne kadar temizlik yaparsanız yapın, o kapta boş yer kalıyorsa bu enerjiler tekrar buraya tasallut ediyorlar. Tekrar müsallat oluyorlar. Zaten adamın işi o. Buna yapışmış. Bırakmamak için elinden yerini yapıyor. Dolayısıyla... Tek turlu ya da birkaç turlu birkaç tekrarla yapılan bu temizlik çalışmaları önce başarılı görülse de bir iki hafta sonra tekrar ediyor. Bu sebeple bunun bu yapının orada o aurada ya da o vücutta bulunmaktan nefret etmesi, orada olmasının onun için bir anlamının kalmaması lazım ki buradan çıksın gitsin. Bunun için bizim de yıllardan beri yaptığımız araştırmalarla, ee, ve pek çok gözlemlerle geldiğimiz bir takım sonuçlar var. Biraz da bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi üç artı bu sallatlarında bunlar biraz daha küçük yapılar ee, temizlenmesi, yıkanması, temizlenmesi, vücuttan alınması, aldığı yerlerin e, doldurulması biraz daha kolay ama tamamen şeytan tasallutu, şeytanın insana gelen bir her varsa, karşısındaki, karşınızdaki varlık kıyamete kadar burada var olacak bir varlık. Bunun kafasını kopartıp, bunu canına alıp geçemiyorsunuz. Adam zaten kıyamete kadar burada. Bu sebeple, bunu buradan alabilmenin yolu bu okumalarla, bu temizliklerle üstüne giderken aynı zamanda diğer yapıyı da da tamamen doldurmak. Rabbani enerjiyle doldurmak, Rabbinin gücüyle ve kuvvetiyle doldurmak arkadaşlar. Bu sebeple bazı ögelerden, bazı unsurlardan faydalanıyoruz. Bu çalışmalar yaparken bunu hem okumalarla bu çalışmalar, Kur'an esaslı, Kur'an'ın şifasından faydalanarak okumalar yapılıyor hem enerjiyle temizlik çalışmaları yapılıyor, hem de e, bu enerjilerin sevmediği zıt enerjilerle temizlikler yapıyoruz. Şimdi neler yapıyoruz? Bizim yaptığımız, bizim yöntemlerimize biraz burada girmek istiyorum. Bir kere yine Kur'an ayetleriyle, şifa ayetleriyle yüklenmiş banyo suları hazırlanıyor. Bu banyo sularıyla içinde de yine bu negatif enerjiyi, e, çekecek olan bu negatif grupların sevmediği tuzlarla silkelerle hazırlanan e, ve yükleme yapılan bu yüklemelerin hepsi e, en son yüklemede o şahsa özel olarak yapılır. Bu banyo suları hazırlanıyor. Bu banyo sularıyla birlikte bu banyo sularıyla birlikte bir dış temizlik programı hazırlanıyor. Ve hemen paralelinde de bunu uygulayacak olan, mutasalluta uğramış danışan kardeşimize de yine bir okumalar cetveli veriliyor ki burada yine Kur'an okumaları, ayet okumaları ve isma tertipleriyle ve tespihleriyle onun enerjisi de yükselsin. Yani bu bataklığın içerisinden çıkartılırken o bir kere yukarı doğru çekilsin, üstündeki o pislikten arınması için bu sular... Ve diğer göstereceğim malzemeler kullanılsın. Aynı zamanda o kendi frekansını yükselterek okumalara girsin. Biz öndeki temizliği yaptıktan sonra ve bu, ve bu yükseliş devam etsin ki o enerji tekrar düşmesin. istiyoruz. bu sebeple e, bu e, tuzlarla, efendime söyleyeyim ve silkelerle hazırlanmış sularla banyo programları hazırlanıyor. Bunun içerisine alınıyor bu arkadaşlar. Bu banyoları yapıp bu dış temizlikler yaparken iç temizlikler için yine o insanın e, özelliklerine sahip bitkiler seçilerek bu bitkilerle içme suları hazırlanıyor. Bunlar mide ve batın bölgesine yerleşmiş olan bu enerjilerin buradan atılması için yine o enerjilerin sevmediği bizim sevdiğimiz bize uygun olan bitkilerle hazırlanan konsantreler. Bunların içimi sağlanıyor ve bu yukarıdan aşağı batım bölgesinden aşağıya doğru bağırsak ve böbrek sistemi vasıtasıyla dışarıya atılması isteniyor. Burada yine pek çok bitkiler, tabi bitkiler kullanılarak hazırlanmış olan içme suları mevcut. İçtikten sonra bunun sistemden daha hızlı bir şekilde atılmasını sağlayan ve kana da çabuk karışan, çünkü bu kanda... Kızyal damarlara kadar sirayet eder. Aynı zamanda da e, vücudun her noktasına ulaşır. E, yine vücudun her noktasına ulaşan e, hassas ince içme ile birlikte bu takviyeler yapılıyor ki vücuttaki her noktaya ulaşalım. Ondan sonra yine bu enerjinin e, istemediği zıt şifalı ayetler seçilerek bu ayetlerle ilgili bir yüklemeler yapmak üzere e, bu tür yine e, su bazlı içme suları hazırlanıyor ki bu da vücudun her noktasına ulaşsın ve e, bu şekilde o noktalar doldurulsun. Ortamda bulunan içerideki ve dışarıdaki temizliği yaptıktan sonra ortam temizliğinin yine sirkeli sularla yapılan e, temizlik neticesinde bu ortamdaki enerjinin kuvvetli kalması için spreyler Hazırlanıp özellikle uyunan ortam ve yaşam ortamının bu spreylerle sizin ruhsal yapınıza uygun güzel kokularla ortamın doldurulmasına çalışılıyor. Bununla ilgili de e, özellikle frekansı kuvvetli olan yüksek frekanslı kokulara sahip spreyler hazırlanıyor. Bunların hepsinde yine ayetlerle ve esmalarla uygulamalar yapılıyor. Evlerin ince temizliği özellikle mutfak bölgesindeki ve uyuduğumuz bölgedeki temizlikte bizim kalemizin sağlam olması için özel temizlik formülleri var. Bu formüllerle kenarların köşelerin temizlenmesine aynı şekilde kullandığımız aynı formüllerle de bedensel temizliğimizin yine aynı şekilde aynı formüllerle <gülüyor> temiz tutarak muhafaza edilerek bu enerjilere karşı bize güç ve kuvvet verecek olan unsurlar kullanılıyor. Bunun yanında bu sırada bu bu bir periyot, kiminde bir bir hafta, kiminde üç hafta, kiminde aylar süren e, uygulamalar yapılması gereken durumlar olabilir. Bazısı çünkü çok inatçı durumlarla karşılaşıyoruz. Bunlarla ilgili de evin enerjisinin bir noktada temizlikten sonra. Stabil kalması en azından ve daha sonraki boyutta yükselebilmesi, evin enerjisinde sizinle beraber yükseltilebilmesi için buhurlardan faydalanıyoruz. Burada pek çok buhurlar var. Buhurlarla ilgili özellikle burada görünecek bu kömürler üzerinde bu buhurların yakılması ve kömürler üzerinde yanan, e, buhurlarla, burada kavanoz içinde görünüyor, kömürler üzerinde <gülüyor> yakılan buhurlarla evimizin kendi enerjimize en uygun hale getirilmesi ve enerjinin yükseltilmesiyle ilgili pek çok buhurlar var. Hep anlatıyorum. İşte cavi buhuru, amber buhuru, sakız, efendime söyleyeyim, makil, azrak, e, burada kafur var, darfulful, fariyun, ...badem kabuğu... ...sakız, sandaros... ...gibi pek çok buhurlar... ...önde de cavi özellikle koyduk. En uygun olanlar seçilerek... ...ilk bir hafta boyunca sürekli tütsülerle evin enerjisini yükseltip... ...ondan sonra haftada iki günlük uygulamalarla birlikte... ...bu enerjilere karşı evimizin... ...enerjisinin yüksek tutulması amaçlanıyor ki... Evimizin enerjisi yüksek tutulması amaçlanıyor ki bu enerjiler bizim frekansımıza ulaşamasınlar. Bu enerjiler düşük frekanslar arkadaşlar. Biz eğer bu tasalluta uğradıysak, başımıza bu musibet geldiyse biz enerjimizi düşürdüğümüz için geldik. Bu sebeple düşük enerjiden çıkıp bir üst enerji bandına çıkacağız ondan sonra yükseleceğiz ki onların atış menzilinden çıkalım. Ve ondan sonra kendi savunma sistemimizi, ağımızı öyle bir donatıp, öyle bir kuvvetlendireceğiz ki burada iman ile, Kur'an ile yürüyeceğiz. Kur'an'ın şifasından her daim faydalanacağız ve tesbihata ve zikre gireceğiz. Aynı zamanda da onların sevmediği, onların enerjisine zıt olan e, kokuları, mineralleri, e, tütsüleri, buhurları, sirkeleri Gerektiğinde balı, bal da mesela burada çok önemli bir unsur, içeriye bu enerjileri yerleştirmek için. Bunlardan kurtulmak maksadıyla ve kendi sırat-ı mustakim hayatımızda mukaddeli çizgimizde net olarak yaşayabilmek için bazı formüller üzerinde çalıştık. Bunları da sitelerimizden de paylaşıyoruz, hem Metafizik Destek'te hem Metafizik Shop'ta da bunları paylaşıyoruz uzakta olan kardeşlerimiz için, gelemeyen kardeşlerimiz için de böyle kürler uygulamak e, niyetindeyiz. İnşallah faydalı olsun maksayı tabii yüz yüze çalışmalar çok daha e, verimli oluyor ancak e, mesafeler uzak olunca yine bu tür e, şeylerle, çalışmalarla destek vermeye çalışıyoruz. Konu çok ciddi, konu çok mühim. Dünyanın başının derdi olan bir, bir mevzu ve bu mevzu ilerledikçe Süleyman Fitnesi'nde olduğu gibi büyüyerek devam edecek gibi görünüyor. Allah bize yardım etsin, yardımcımız olsun. Bu sebeple bir an önce bilinçlenmeli ve bazı uygulamaları artık evimizde atalarımızın yaptığı gibi Osmanlı döneminde yaptığı gibi sıklıkla ve rutin olarak uygulamalıyız ki bu enerjilere maruzsak bunlardan kurtulup bu enerjilere de ondan sonraki aşamada maruz kalmamak için hem tedbirler almak maksadıyla efendime söyleyeyim hem kendimiz hem çoluğumuzu çocuğumuzu koruyup kollamak maksadıyla ilerlemeliyiz. Bir yanımızda Kur'an olacak. Kur'an şifası olacak. Diğer yanımızda da e, bu unsurları bertaraf edecek e, kuvvetimiz ve kudretimiz olacak. Burada en uygun silah neyse onu kullanacağız. Yani silahımız e, hazır olacak. Mermemiz dolu olacak arkadaşlar. Bu sebeple hangi durumda probleminiz var ise, probleminizin hangi safhada olduğu belirlendikten sonra bununla ilgili reçeteleri uygulamanız lazım. küçümsemmeyecek durumlar karşıda hem insandan gelen hem diğer varlıklardan gelen bu tasallutların bize mani olmaması ve mukadderi çizgimizde yükselmek üzere iman ile, Kur'an ile ve bu ee, bu konudaki tecrübelerimizi diğer kardeşlerimizle paylaşarak ve birbirimize yardımcı olarak Allah'ın izniyle bu cenderelerden çıkacağız. Böyle bir ön bilgi e, vermek istedik. Bir dahaki inşallah çalışmamızda bu eksosizmle ilgili ve e, basit ya da detaylı e, kuvvetli tasavvut halleriyle ilgili durumları daha da net ve daha da detaylı açıklayacak bir program hazırlayacağız. Burada vakıf olmamız gereken çünkü unsurlar var. Bunlarla birlikte hep beraber büyüyelim, gelişelim doğasıyla. Tekrar Ramazanınız hayır olsun. Rabbim afiyetler versin. Selamun Aleyküm.